Herkese Tol Gözbek.com'dan merhaba. Ben bugünün videosunu hazırlarken bana çok sayıda soru özellikle Defense News dergisinin hazırladığı savunma sanayinin en büyük 100 şirketi sıralaması ile ilgili çok fazla sayıda soru geldi. Geçen yılki listede 7 Türk şirketi varken bu yılki listede sadece 2 Türk şirketi yer almıştı. Aselsan ve TUSAŞ sıralamaya girebilmişti. Neden Türk şirketlerinin performansı düştü? Genel olarak bu listedeki değişiklikler neler? Bugünkü videomuzda bunları konuşacağız ve ayrıca da dünyanın en büyük savunma şirketlerine de birlikte bakacağız. Defense News benim de takip ettiğim zaman zaman çeşitli haberlerini alıntılayarak Tolgozbek.com sitemizde yer verdiğim önemli bir bilgi kaynağı gerçekten hazırladığı istatistikler, bilgiler sektör tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ve son yıllarda da Defense News'un top 100 listesi yani savunma sektöründeki en büyük 100 şirket sıralaması da sektör tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçen yıl biraz önce belirttiğim gibi ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, BMC, FNSS, STM ve Havelsan listeye girmişti. 7 Türk şirketi vardı. Bu yılki sıralamada ASELSAN 48.liğini korudu. Geçen yılda 48. olmuştu. Bir diğer listeye giren Türk şirketi ise TUSAŞ. TUSAŞ 2020'de 53. sıradaydı. Bu yıl ise yaklaşık 15 basamak birden düşerek 68. sıraya indi. Ve geri kalan diğer 5 şirketimiz de ne yazık ki bu listeye giremedi. Öncelikli olarak bu listede bu yılki en önemli değişiklik birçok savunma şirketinin bilgilerini paylaşarak listeye girmek konusunda yaptığı işbirliği oldu. Bu nedenden dolayı ilk yüze 23 yeni şirket girdi. Bu şirketlere baktığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Avrupa'dan Güney Afrika'ya kadar farklı farklı ülkelerin şirketlerinin olduğunu görüyoruz. Bu 23 şirketin de girmesi ciroları birbirine çok yakın savunma konusundaki yaptıkları cirolarla çok sayıda şirketin de liste dışına kalmasına bir şekilde etki etti. Türkiye'deki savunma sanayine baktığımız zaman ciro olarak, ihracat olarak en büyük şirketler listesinde Aselsan ve TUSAŞ çok önemli bir pay alıyor. Zaten savunma sanayi sektörünün geneline baktığımızda bu şirketin, bu iki şirketin Aselsan ve TUSAŞ'ın da payının neredeyse %40'ün üzerinde olduğu. Yani nereden baksanız Türk savunma sanayinin yarısına yakın bir bölümü Aselsan ve TUSAŞ tarafından oluşturuluyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Aselsan cirosunu yaklaşık savunma konusunda elde ettiği cirosunu %2 arttırdı ve 48. sırasını koruma başarısı gösterdi. TUSAŞ için özellikle F-35 programındaki Türkiye'nin çıkartılması ve bu konudaki kayıplar nedeniyle TUSAŞ gerileyerek burada 15 sıra birden gerileyerek 68. sıraya indi. TUSAŞ geçen yıl 1 milyar 850 milyon dolarlık savunma cirosu elde etmişti. Bu yıl ne yazık ki bu ciro 1 milyar 250 milyon dolara düştü. Bu gerilemenin sebebi de aslında bir F-35 parçalarının ihracatıyla ilgili düşüş neden oldu. Malum 2019 Temmuz ayında Türkiye'ye Rusya'nın aldığımız S-400 hava savunma sisteminin teslim edilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programına çıkarma kararı almıştı. Teslim edilen uçaklar Amerika'da el konulmuştu. Ayrıca Türk savunma sanayi şirketlerine verilen parça üretimlerinde de eldeki Parçaların imal edilmesinden sonra yeni sipariş verilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konu gerçekten işte F-35 çok önemli bir ihracat kalemi. Buradan da ciddi bir kayıp oluşmuş durumda. Diğer Türkiye'yi ve tabii ki dünyayı etkilen bir başka önemli konu ise koronavirüs salgını. Ee, salgınla birlikte tüm savunma sanayi sektöründe de çok ciddi bir genel bir düşüş yaşandı. Biliyorsunuz savunma sektöründe... ...bir şirket, bir ihale, bir projeyi kazanıyor. Bu projenin teslimatıyla birlikte ödemeler gerçekleştirilmeye başlanıyor. Eğer bu projeyi üretemediyseniz, zamanında teslim edemediyseniz... ...paranızın önemli bir kısmını alamıyorsunuz. Sadece devlet yapılan sözleşme sonrasındaki arge giderlerini belki ödüyor size. Bu nedenle dolayı çalışma saatlerinin ve günlerinin azaltılması, seyrek çalışmaya geçilmesi... Bazı fabrikaların ise aylarca kapalı kalması nedeniyle savunma sektörü çok önemli kayıplar yaşadığını belirtmemizde fayda var. Salgınla birlikte önemli bir faktör devletler önemli bir şekilde bütçelerini sağlık harcamalarına ayırmaya başladılar. Savunma konusunda da ciddi bir kısıntı meydana gelmiş durumda. Hoş Türkiye'nin hem 2020 hem de 2021 açısından savunma açısından çok hareketli günler geçti. Sınır ötesi harekatlar, Irak ve Suriye'ye yapılan sınır ötesi harekatlar, Doğu Akdeniz'de giderek artan tansiyon ki karşımıza bazen işte Yunanistan, Fransa gibi NATO ülkeleri karşımıza geldi. Libya'da gerçekleştirilen operasyon gibi gerçekten çok hareketli günler yaşandı. Bu durumda e, savunma bütçesine pek kısılmadı ama bazı projelerde yavaşlamanın olduğunu ifade etmemizde fayda var. Sonuçta... Elimizdeki imkanlar maddi açıdan belli. Bunları daha öncelikli konulara harcanması gerekiyor. Bazı konular biraz daha ikinci plana atılmak durumunda kalınabilmekte. Şöyle bir Türk şirketlerinde genel performansına baktığımız zaman aslında SASAT olarak adlandırılan Savunma Sanayi Derneği'nin verilerine göre biraz siparişlerde ciddi bir düşüş var Türk Savunma Sanayi'nde. 2019'da 10.6 milyar dolarlık e, sipariş geçen yıl 2020'de 6.1 milyar dolara düşmüş durumda. Benzer bir durum ciro'ya da yansıdı. 10.8 milyar dolarlık ciro 8.8 milyar dolara inmiş durumda. İhracatımız 2019'da 3 milyar 68 milyon dolarken ihracat 2020 yılında 2 milyar 200 milyon dolara inmiş durumda. Bu durumda birçok projeyi etkilemiş durumda. istihdam rakamlarını da paylaşalım sizde. 2019'da 73.771 kişi istihdam edilirken bu rakam olumlu tarafı sadece istihdam artmış durumda. 2020'de savunma sanayi ve havacılık sektöründeki istihdam da 77.566'ya yükselmiş durumda. Türk savunma sanayinin durumuna şöyle bir baktık. İsterseniz ilk 100 listesinde ilk 10'a bakalım hangi şirketler ne kadar ciro ile yer almış bunları birlikte inceleyelim. İlk sırada geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin şirketi var. Amerika'nın en büyük askeri savunma devi. Lockheed Martin'in 2020 için e, toplam cirosu 62 milyar doların üzerinde. İkinci sırada yeni bir şirket girdi verilerini paylaşmasıyla birlikte Raytheon Technologies bu listeye girmiş durumda. Raytheon'da e, nedir diye hatırlayacak olursanız birçok radar ve sistemi geliştirmesinin yanı sıra Patriot hava savunma sisteminin de Raytheon üreticisi tabii ki onlarca farklı sistem var. İkinci sırada da olup üçüncülüğe düşen Boeing ise 32.4 milyar dolarlık ciroya ulaşmış durumda. Dördüncü sırada Northrop Grumman var. Beşinci sırada General Dynamics. Altıncı sırada Çin'den Aviation Industry Corporation geliyor. İlk beş Amerika'daydı. Altıncı büyük savunma şirketi Çin'den. 7. sırada İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems yer alıyor. 8. sırada yine bir Çinli şirket China North Industries Group Corporation Limited 15.2 milyar dolarla yer alıyor. 9. sırada bir Amerikan şirketi L3 Harris Technologies yer alıyor. 10. sırada ise yeni bir giriş var Çin'den China State Shipbuilding Corporation Limited 13.3 milyar dolarlık ihracatta ilk defa 10. sırada yer almış durumda. Bu listelere baktığımız zaman Türkiye'nin tabi daha da büyümesi için biraz daha şirketlerini bir araya getirmesi gerekiyor çünkü. Tek tek odaklı baktığımız zaman şirketlerin cirosu oldukça düşük. Benim tahminimce eğer bu e, akış performans devam etmesi durumunda e, muhtemel bir sonraki gelecek yılki listede de muhtemel iki Türk şirketinin yer alacağını tahmin ediyorum. Aselsan'ın tabii F-35'ten çok etkilenmedi Aselsan ama TUSAŞ'ın o etkilenmesini bu yıl yaşadık. Umarım yeni ihracatlarla yeni satışlarla TUSAŞ biraz daha cirosunu yükseltir. Ve sıralamasını daha da ileri doğru götürür. Bugünkü videomuzda Defense News dergisi tarafından hazırlanan savunma sanayinin 200 büyük şirketine baktık, ilk konu inceledik, Türkiye'nin durumuna baktık. Umarım açıklamalarım yeterli olmuştur ve sizlere bir fikir verebilmiştir. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerle birlikteyiz. Yarın yeni bir videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.